11. sezonun bitmesine yaklaşık 20 gün kaldı. Peki ya önümüzdeki 20 günde neler olacak? Öncelikle kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle bu güncelleme çok büyük olacak. Çünkü oyunlara, her 6 ayda bir büyük güncelleme gelir. BT21 kostümleri ve EMZ kostümü gelecektir. 15 günlük ödül ekranı da gelebilir. Robotlara remodel ve hafta etkinlik yerine düzenleme gelme ihtimali yüksek ve Sutun'un üçlüsüne yeni karakter de gelecek gibi duruyor. Sadece önümüzdeki günlerde paylaşılacak görsellerden anlayabiliriz. Peki ya gizemli WKBRL yayının ne olacak? 19 Nisan WKBRL yayının yıl dönümü Ve ayrıca oyunun açıklamasına yayının linki de geri geldi. Yayının tekrar başlama ihtimali çok yüksek. 19 Nisan'da yayını başlatıp, içinde yeni Brawl Talk'tan sesler verilebilir. Biliyorsunuz ki Brawl Talk 23 Nisan'da. Yani WKBRL'den 4 gün sonra. Bu yüzden, yayın başlarsa dikkatlice dinlemeyi ihmal etmeyin. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için kanala abone olmanız kafi. Ayrıca yeni logom hakkında düşüncelerinizi de yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir de inmişken beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.